Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videom hepiniz. Hoş geldiniz. Bugün tatlış mı tatlış bir oyunla karşınızdayım. Şöyle ee, göstereyim arkadaşlar. Oyunun adı şu arkadaşlar. Söylemeyeyim şimdi İngilizcem kötü biliyorsunuz. Yani kötü değil de söyleyemiyorum, konuşamıyorum İngilizce. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar oyun bir köpekten ibaret. Biz şu an bir köpeğiz yani. Ve rüyamızda ne görüyorsak artık ee, rüyamızı canlandırıyor muyuz? Rüyamızda parkur mu yapıyoruz bilmiyorum. Çok tatlı bir oyun arkadaşlar. Şöyle sekiz bölümden oluşmakta 2 3 4 5 6 7 8 bir arkadaşlar bir de challenge modu var Şöyle. Çok tatlı bir oyun arkadaşlar. Sesini, sesini kapatmadım. Müziği kapattım. E, telif yerim diye. Araştıracağım. Eğer telifse bir sonraki bölüm. Açarım. Şöyle hemen arkadaşlar oyuna başlayalım. Biz bir köpeğiz dediğim gibi. Ve, ve rüya görüyoruz dreams rüya demekse evet rüya görüyoruz. Köpeğin adı da bu. Ee, biz tabii ki köpeğimize yeni bir at takacağız. Ee, pamuk olsun. Pamuk olsun. Ee, kolanızı, çayınızı, kahvenizi yanınıza alın arkadaşlar. Çünkü çok tatlı bir oyun. Ee, iyi seyirler diyeyim. hemen yani şöyle başlayalım. Evet başlıyor. Eğer kanalıma yeni geldiyseniz kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. <gülüyor> Yani şu an Tavuk <gülüyor> rahatsız ediyor bizi Sen kimsin lan bizi rahatsız edeceksin Uykumuzu Uykumuzdan kaldırır Evet şöyle bir köpeğiz kontrolleri gösteriyor Arkadaşlar oyunun Oyun ücretsiz e, Bilgisayarda oynanıyor sistem üzerinden e, yüklüyorsunuz Telefonda oynanıyor mu bilmiyorum Telefon tablette oynanıyor mu bilmiyorum ama e, Ben oynanıyorsa linkini falan koyarım açıklama kısmına Şimdi arkadaşlar Burada bize oyunu öğretiyor. Şöyle zıplayacakmışız. Bu ne acaba? Böyle öğretiyor. Bu ne? Ha tünel var. Buradan kemiğimizi alalım. 10 tane kemik toplamamız gerekiyormuş arkadaşlar. Yani normal arkadaşlar Roblox'ta oynadığımız ee, parkour mantığı var. Dokun mu? Dokun. Acile yürüdik. Köpek acile nasıl yürür ya? gene checkpoint aldık. Ee, devam. Bu ne? Aa, bir dakika bulutun üstünden, üstüne üstüne bir gideceğiz. Oyunun atmosferi, teması falan çok tatlı arkadaşlar. Gerçekten oyunu çok sevdim. Ee, devam etmek istiyorsanız yorumlar belirtebilir belirtebilirsiniz. Videomu beğenebilirsiniz arkadaşlar. Gene aşağı şunu döndürüyoruz ve böyle aşağı in. Tamam, burası da kolaymış. Oradaki şeyi nasıl alacağız ya? Heee dur Bunu şöyle yap. Neyse arkadaşlar alamadık artık geçtik Buna binin gel şimdi Ve sağ, sol Aşağı bir hafta video Ayıp ya ayıp Ne yapıyorsun Utan be utan Aşağı bir hafta video gelmiyordu Nedenini ben de bilmiyorum Eee Bundan önceki video izlenmediği için galiba arkadaşlar, atmadım yani onun için atmadım. Hala da kötü yani izlenmesi. Şimdi burada bizim bir şey yapmamızı istiyor. Ne yapalım? Ha burada tıkladım. Şimdi arkadaşlar bunlar galiba bizim ipuçlarımız. Bunu dokunduğumuzu bize ne yapmamız gerektiğini öğretiyor. Şimdi ee, kemiği döndürecekmişiz. Şöyle dönelim. Bunu da ee, kafanın işte neyin, canavarın kafasının, heykelin kafasının, neyse o e, elmasa koyacakmışız. Anladım kadar <gülüyor> iyiyse. Abi <şöyle döndürelim. gülüyor> Aha, tamam oldu. Evet arkadaşlar bize bir tane e, elmas mı diyeyim zümrüt mü diyeyim düştü Şimdi biz buradan çıkamıyoruz onu koyunca açılacak uysa. Şunun tatlına bak ya Şuradan kemiğimizi alalım Devam edelim Arkadaşlar eğer e, her bölümde cık, Tabii ki siz isterseniz e, Her bölümde iki tane chapter şey yani bölümünü geçersek her videoda Oyun bir dört ya da beş videoya biter. Açıkçası bitirmek istiyorum çünkü keyifli bir oyun yani. Şöyle... Böyle. Şimdi burada sıkıştım tamam. Devam. <gülüyor> Arkadaşlar şu anşılar işte devrilebiliyor. Devrilebiliyor. Dokuz tane oldu bir tane kaldı. Evet, evet. yardım istiyor. O ne ya? O <gülüyor> ne ya? Yani. Buradasa bir tane kıyafet var. O ne? Ne? Tepçikamdan kıyafet. O ne ya? bunlar taklanıyor. Ne? Platak. Ha, var burada takılır. Kimleriyorsun sen? Süper kahramansın diyor. Bak çelitele. E bu burada kaldı. Bu burada kaldı arkadaşlar. Her neyse. Aa! bu kahraman kostümümüz oldu. Ne kadar güzel. çıkamıyor Tamam çıktım. Burada ne yapacağız şimdi? Şu ağaç sallanıyor ne oluyor yani? Dokunacak mıyız? Aa bu bizi uyandıran tavuk değil mi ya? Tam böyle rüyamıza rahatsız eden tavuk değil mi? Gel lan buraya ana yumurta çıkarttı. O nasıl yumurta ya? Ve arkadaşlar ilk bölümü bitirdik. Oyun güzel, keyifli bir oyun. Sevdim yani. Burada da fotoğraf var. Devam diyelim. Evet, yine Nerius'u görüyoruz acaba. İyi neydi İğneyi İğneydi, ya Merhaba fare kardeş Seni kovalamam meraklanma Yardım et diyor <gülüyor> Onları arkadaşlar hapsetmişler galiba. <gülüyor> deney yapacaklar Bizde <gülüyor> tabi buna kızdık Süper kahraman olduğumuz için de bunları kurtarmamız gerek arkadaşlar Çok güzel dutlıyor tamam, alalım Lazım olur Şimdi bu havadanı havadakini bi' indirdik abi Hala bunu aşağı bir yerlere çıkmak için kullanacağız. Bak oğlum Bunu Evet Bunu alalım biz ne olur ne olmaz Evet Iııı ee, Şimdi ne yapacağız? Buna dokunacağız Tamam bunun içine iç içeceğiz İçeceğiz okey İçtik ama o kemiği alamadım Bu ne? Şimdi buna galiba batarya arkadaşlar Devam ee, Yeni skinimiz oldu Şu mühendis skin. yani, Gerek yoksa ama neyse Heeh düştü. Şimdi galiba bunun arka döndüreceğiz. Hadi daha dik. Aa, Tamam tamam burada dur. Bir dakika. Burada. Arka tekerleği burayı çözmem bak sana. Ha, tamam oldu ya. Kolay Bir kemik de aldım. 28 tane kemik bulmamız gerekiyormuş arkadaşlar. Ee, bu bölümü yarıda falan bırakabiliriz. Çünkü e, yani Bu bölüm uzun demek ki. Bunlar da böylece kontrol etmesin. Kıracağız. Aşağı oyunu birazcık baktım. İç bir tanesinden yalan olmamıştı. Kemiğimizi alalım. Buralarda önemli olan şu topları götürüp orada sonra or şuradaki şeyle düğmeleri basmak Şimdi burada arkaya bir tane Plastis geldi. Bunu galiba buraya takacağız Out Ve Diğer yere geçtik Labirent var burada Umarım arkada çalın müzik Telefizidir ya Telefiziyse çok mutluyorum arkadaşlar Video 10 dakika olmuş arkadaşlar. Şu an bu laboratörü yapmayı pek istemiyorum şimdi. Yani. Onun, er onun için arkadaşlar ee, videomuzu burada sonlandıralım. Zaten kaydediyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim yani. Geçtiğimiz checkpointları falan gösteriyor. Bayağı uzun yani şurası. Ve daha bayağı bölüm var yani. Bitireceğiz arkadaşlar. Meraklanmayın bitireceğiz. 9 bölümde olsa 10 bölümde olsa ben bu oyunu bitirmek istiyorum. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. 10 dakikalık bir... Tatlı bir oyun oynadık. Tabii ki devam edeceğiz arkadaşlar. Ee, kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.